Herkese merhaba arkadaşlar Bugün Ford paketini açıyoruz Haydi bismillah Yok bu Bu arabalar gerçekten hiçbir işimi Yeremeyecek arkadaşlar Çünkü Çünkü benim aracım bunlardan daha kalitelilerle dolu yani 49 9 4 1 4, bunlar en kralda 2 2 7 neyse arkadaşlar bugün bu kadardı görüşürüz ve bye bye like it verin unutmayın unutmayın